Alt uzay kavramını tekrar edelim, sonra da matris ve vektörlerle ilgili alt uzaylar tanımlamaya çalışalım. S adında bir alt uzayım olduğunu varsayayım. Bunun alt uzay olması için şu koşullar sağlanmalı. Sıfır vektörü S'nin elemanı olmalı. S sıfır vektörünü kapsar. Ayrıca V1 ve V2 alt uzayın elemanları ise V1 artı V2 de alt uzayın elemanı olmalıdırlar. Bu, alt uzayın toplama işlemine göre kapalı olduğu anlamına geliyor. İki elemanını topladığınızda, alt uzayın bir başka elemanını elde ediyorsunuz. Hatırlarsanız, son koşulda alt uzayın çarpma işlemine göre kapalı olmasıydı. Çarpma işlemine göre kapalı olacak. c bir reel sayı ise ve skaler ise, ve v1 alt uzayın bir elemanı ise, c ile v1'i çarptığım zaman, alt uzayın bir başka elemanını elde etmem gerekiyor. Yani alt uzay çarpmaya göre kapalı. Alt uzayın anlamı buydu. Alt uzay tanımımıza göre bunların doğru olması lazım. Şimdi matris vektör çarpımı ile ilgili ilginç bir şeyler yapalım. Bir A matrisimiz var diyelim. Emen matrisi bir homojen denklem kurmak istiyorum. Niye homojen olmasını istediğimi birazdan size anlatacağım. Denklemi kuralım. A matrisi çarpı x vektörü eşittir 0 vektörü. Burada 0 olduğu için bu homojen bir denklem. Alt uzaylar hakkında konuştuğumuza göre şu soruyu sormak istiyorum. Bu denklemi sağlayan tüm x'leri alırsam bütün bu x'lerin kümesi geçerli bir alt uzay oluşturur mu? Şimdi bunu düşünelim. R n'nin elemanı olan tüm x'leri almak istiyorum. Eğer matrisimizin n adet sütunu varsa, x'in n tane bileşeni olması gerekir. Ancak bu şekilde matris vektör çarpımı tanımlı olabilir. Şimdi, rennenin elemanı olan ve a çarpı x eşittir 0 vektörü denklemini sağlayan tüm vektörlerin kümesini tanımlayalım. Size sorum şu, bu bir alt uzay mıdır? Bu geçerli bir alt uzay mıdır? Yani birinci sorum, bu küme 0 vektörünü kapsar mı? Sıfır vektörünün kapsaması için, sıfır vektörünün bu denklemi sağlaması lazım. Herhangi bir m matrisinin sıfır vektörü ile çarpımının sonucu nedir? A matrisini yazayım. a11, a12 ve a1n'e kadar. Ve sütun boyunca indiğimizde, am1'e kadar gideriz. Sağ alt köşeye gidersek de, amn'ye ulaşırız. Bunun n bileşenli bir sıfır vektörü ile çarpacağım. Bu sıfır vektörünün n adet, n adet sıfır olacak. Buradaki bileşen sayısının sütun sayısı ile aynı olması lazım. Peki, bu çarpımı aldığınızda ne elde edersiniz, ne elde ederiz? Birinci terim, a11 çarpı 0 artı a12 çarpı 0 artı bu terimlerin her biri çarpı 0 olacak. Bunları topladığımızda, a11 çarpı 0, artı a12 çarpı 0, artı a1n çarpı 0'a kadar 0 elde ederiz. Şimdi bu terim, a21 çarpı 0, artı a22 çarpı 0, artı a23 çarpı 0, a2n çarpı 0'a kadar. Bu da 0 olacak. Her ne kadar satır vektörü ile sütun vektörü arasındaki iç çarpımı henüz tanımlamamış olmasak da, olayı anladığınızı düşünüyorum. Bileşenlerin karşılıklı çarpımlarının toplamını almaya devam ediyoruz. Ve tabii ki her seferinde 0 çarpıp topluyoruz. Bu nedenle sadece 0'lar elde edeceğiz. Yani 0 vektörü denklemi sağlar. a çarpı 0 vektörü eşittir 0 vektörü. Bu çok alışılmadık bir notasyon. Aslında sıfırların vektör olduğunu belirtmek için kuyu yazmam gerekiyordu ama üşendim. Evet, birinci koşulu sağladık. Sıfır vektörü kümenin bir elemanı. Şimdi kümemi tanımlayayım. n adı vereyim, n. Artık sıfır vektörünün n kümesinin n kümesinin bir elemanı olduğunu biliyoruz. Şimdi kümemizin elemanı olan v1 ve v2 vektörlerini alalım. Bunun anlamı nedir? İki vektör de bu denklemi sağlar. Yani, A matrisi çarpı birinci vektör eşittir 0. Tanım gereği böyle. Kümenin elemanı olduğunu söylüyorsam, bu denklemi sağlaması gerekiyor. Ayrıca, A2 çarpı ikinci vektör de 0 vektörüne eşit. Bunun toplama işlemine göre kapalı olması için, A çarpı birinci vektör artı ikinci vektör, yani bu iki vektörün toplamının da n'nin n'nin elemanı olması gerekiyor. Bunun ne olduğunu bulalım. Bu vektörlerin toplamı şuradaki vektördür. Bunu henüz ispatlamadım. Bunu ispatladığım bir video yapmadım. Ama matris vektör çarpımı tanımını, bu çarpımın dağılma özelliğini kullanarak gayet kolay bir şekilde ispatlayabilirsiniz. Peki bu konuda ileride bir video yaparım ama yapmanız gereken tek şey, her terimi teker teker hesaplamak. Bu eşittir. a v 1 artı a v 2. Ve bunun sıfır vektörüne eşit olduğunu biliyoruz. Şunun da sıfır vektörüne eşit olduğunu biliyoruz. Sıfır vektörünü kendisiyle toplarsam, bunun tamamı sıfır vektörüne eşit olur. v1, n'nin bir elemanıysa ve v2, n'nin bir elemanıysa, bu demektir ki ikisi de bu denklemi sağlar. O zaman, v1 artı v2 de n'nin n'nin bir elemanıdır. Çünkü bunu a ile çarptığımda yine sıfır vektörünü elde ederim. Bu sonucu da yazayım. V1 artı V2'nin de N'nin elemanı olduğunu öğrendik. Göstermemiz gereken en son şey N'nin çarpmaya göre kapalı olduğu. V1'in alt uzayımızın bir elemanı olduğunu varsayalım. Yani V1 bu denklemi sağlar. Peki, C çarpı V1 düşünelim. Bu vektörü sadece skalerle çarptım. Sonuçta bir başka vektör elde ederim. Küçük V yazayım, vektör olduğu belli olsun. Bu neye eşit? Size bunu ispatlamadım, ama ispatı gayet kolay. Skalerlerle işlem yaparken, burada bir skaler varsa, önce vektörü skalerle çarpıp sonra matrisle çarpmak veya önce vektörü matrisle sonra skalerle çarpmak sonucu değiştirmez. Yani bu eşittir c çarpı a matrisi çarpı v vektörü. Bu iki ifade birbirine denk. Belki bu konuyla ilgili bir video yapmalıyım ama şimdilik ispatı size bırakıyorum. Tek tek bileşenlere hesapladığınızda bunu göstermiş olacaksınız. V bir kümenizin elemanı olduğu için, a çarpı v1'in 0 vektörüne eşit olduğunu biliyoruz. Bu demektir ki, bu ifadeyi c çarpı 0 vektörüne indirgeyebiliriz ki bu da 0 vektörüdür. Yani cv1 de e n'in elemanıdır. Buna göre n çarpma işlemine göre kapalıdır. Burada varsayımda bulundum. Belki bunu başka bir videoda ispatlayabilirim. Bütün bunları n kümesinin geçerli bir alt uzay olduğunu göstermek için yaptım. Geçerli bir alt uzay. Çünkü sıfır vektörünü kapsar, toplama işlemine göre kapalıdır ve çarpma işlemine göre kapalıdır. Aslında bu küme için özel bir ismimiz var, özel bir adımız var. n kümesine a'nın boş uzayı deriz. Boş uzayın notasyonunda da böyle, boş uzay. Size herhangi bir a matrisi versem ve bu matrisin boş uzayını bulmanızı istesem. Bu durumda neyi bulmanızı istemiş olurum? a çarpı x eşittir 0 denklemini sağlayan x'lerin kümesini bulmanızı istemiş olurum. Ama bunu bir sonraki videoda yapacağım.